Toplamaya giriş. Düşünelim, sayıları toplamak ne demek? 1 artı 1 ile başlayalım. Bu neye eşittir? Şöyle düşünebiliriz. Elimizde bir şeyden bir tane var. O şeyde mor bir küre olsun mesela. Yapıştırıyorum. Buradaki bir tane şeyi bu mor küre ile gösteriyorum. Ve buna bir şey daha ekliyoruz. Bu bir mavi olduğu için, Diğer küre mavi olsun. Bunu da buraya koyalım. 1 artı 1, 1 artı 1. Şimdi toplam kaç kürem oldu? 2 tane kürem oldu. Artık 2 tane kürem var. 1 artı 1, eşittir 2. Tamam, gayet mantıklı. Şimdi bunu daha büyük sayılarla yapalım. Diyelim ki, şöyle bir toplama işleminin, Buraya bir soru işareti koyuyorum. Soru işareti. Diyelim ki, bir şey, eşittir 2 artı 3. Bir sayı var ve 2 artı 3'e eşit. Bu sayı nedir? İsterseniz videoyu duraklatıp kendiniz bir düşünün. Bunu şöyle düşünebiliriz. 2 nesnemiz var. Buna 3 nesne daha ekliyoruz. Toplam kaç nesnemiz olur? İki tane nesnemiz var. Bunları yine mor kürelerle göstereceğim. Şunu bir yapıştırayım. Bir ve iki mor küre. 2'yi böyle gösteriyorum. Şimdi bu 2'ye üç tane daha ekliyoruz. Üç küre daha ekliyoruz. Bu küreler de mavi olacak çünkü üç rakamımız mavi. Bu bir, bu iki, bu da üç. Şimdi toplam kaç tane küremiz oldu? Sayalım, 1, 2, 3, 4, 5 tane. Yazarak sayayım, 1, 2, 3, 4, 5 küre. Demek ki 2 artı 3, yani 2 küre artı 3 küre, 5 küre ediyormuş. O zaman soru işaretinin yerine 5 yazabiliriz. Soru işaretini silip yerine 5 yazıyorum. 5 eşit. 2 artı 3